1126,93, Borsa 5.212 ve Bitcoin 22,225 ile günü düşüşle kapattılar. CHP'li 11'i e belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. Aralarında ihraç eden Tanrı Özcan da var. Jorge Jesus, mi deniyor. Avrupa'daki rakip Sevilla için yaptığı benzetme şaşırttı. Altın masadan kalkan Akşener'e soğuk duş geldi. İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti. Ersan, Şen canlı yayında tek, e, teklif edilse aday olurum dedi. Akşener'den görüşme talebi geldi. Çağlaş atandan e, centimenlik örneği geldi. Ferabahçeli futbolculara kendisini sipir değer değerli izleyenler. Seçimlere sayılır günler kala ittifak kuramadan dağıldılar. Ümit Özdağ'dan Muharrem çok sert sözler geldi. Rıdvan Dinlen, canlı yayında taraftarı yıkan haberi paylaştı. Ferdi'yi istiyorlar dedi. Sosyal medyayı salladı. Ferdi'ye talip olan takıma fiyatı Serdar Dursun verdi değerli izleyenler ve bu haberimize gün özelliğinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.